Millî Uçak'ta ilk parçalar imal edilmeye başladı ve bu konuyla da ilgili bir kamuoyunda neler yapılıyor ediliyor gibi çok sayıda soru var. Sayın Temel Kotil Profesör Doktor TUSAŞ Genel Müdürü hocam ilk parça ne ifade ediyor? Biraz onu sormak istiyorum size. İşaret bir şey. İşaret bir şey o. Biz şimdi 2016'dan beri çalışıyoruz. Aerodinamik tasarımlar, yapısal tasarımlar, analizler, rüzgar tünelleri bitti. Şimdi e, yap, yapısal tasarımlardan bittikten sonra hepsi bitmedi ama bir kısım bitti. O parça parça parça uçaklar parçalanmadan geliyor. O parçalar birbirine bağlarsınız ya bunları perçinlersiniz bilirsiniz onu ya yapıştırırsınız çok az olur. Ya da bunları bir bolt bir vida sistemi tutursunuz. Dolayısıyla o bizim ilk parçamızın CNC tezgahından çıkışıydı. Hangi metalden yapıldı? Alimiğim. Alim Tabi savaş uçaklar hafif olsun güçlü olsun diye. Titanyumdan bu kısımlar olur çünkü burada e, motor var motor olunca sıcak oluyor sıcak olunca yani sıcak olunca 200-300 derece yani 1000 derece düşünmeyin e, o, zam, o zaman tabi o zaman alüminyum yetmiyor titanium oluyor titanium var alüminyum var ve üzerindeki kaplaması yani skin gövdesi de bunun kompozit e, karbon kompoziti. Ee, aviyonik ile e, arka bölümü ayıran bir parça, aslında da bu parçanın bir mesajı, işaret fişeği dediniz, teknik anlamda var mı? O, aslında o bizim herhangi bir parçamız, yani belirli bir sıraya göre yapıyoruz, o parçamız bu. Ama ilk parçayı kestiğiniz zaman ben parçamı kestim dersiniz, kime şirket içine dersiniz, onun için tören yaparsınız, yaptık zaten. Yani orada SSB'den, Hava Kuvvetleri'nden arkadaşlarımız da katıldı ona. Bir de TV'de attık, e, tabii tweet atmamız normal, sevincimiz var ama e, algısı biraz farklı oldu. Algılar önemli değil, e, burada önemli olan bu uçağın yapılması. Öyle, algı oluşturulan şu diyorlar, bir parça yaptı, sonra bir parça daha yapacak, tamam uçak bitecek. Ya bunu e, imal edilmesi, ilkinin bile imal edilmesi, onun öncesinde yapılan zahmetin %15'idir. Sonra sırada neler var? Nasıl, hangi parçaları yapacaksınız? Bütün, bütün parçalar yapılacak, bunlar tek tek. Bunlar içinde alüminyum bloktan, o CNC bunları çıkarı, için boşaltıyor hafif olsun diye. Biz böyle bir parça parça yapmayız, olabiliyorlar büyük parçalar yaparız. Ee, bu yaz ortası itibariyle bunun gövdesi ortaya çıkmaya başlayacak. Ondan sonra yıl sonuna yakın gövde bitecek, içinde motor yerleşecek, hidrolükleri konulacak ve 18 Mart'ta motor çalıştırılacak motor çalıştırıp fabrikadan çıkartacaksınız. Çıkaracağız onu. Tabi dışarı çıkarırsınız onu. Çünkü hangarda tutmazsanız özel bir hangara gider daha doğrusu. Çünkü üzerine yakıt olduğu için orada tutmazsanız onu. Ondan sonra da iki yıl boyunca üzerine test yaparsanız bunu. O sistem çalışıyor. Yanımın üzerine test yapmıyoruz. Aynı zamanda bunun hani Iron Bird diyor, demir kuş diyorlar ya. Yani uçağın bütün sistemlerini uçak olmayan bir formda birbirine bağlıyorsunuz. Mesela iniş takımları. Üzerinde aşağı iniyorlar, inerken alttan ona bir kuvvet, 30 ton. 30 ton kuvvet uyguluyorsunuz veya flapları burada aşağı indiriyorsunuz, uçmuş uçarken şok dalgılığına kadar kuvvet uyguluyorsunuz, o kadar kuvvet uyguluyorsunuz. Dolayısıyla bunu hepsini mimik yapıyorsunuz yani testlemek bu. Havaya kaldığım önce havaya kalkarsa bunun üzerine ne geleceksin, ne kadar kuvvet geleceksin, nereden ne ders onların hepsini tek tek yapıyorsunuz, bu odur. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama son bir soru daha sormak istiyorum. CNN Türk'teki röportajınızda Hürkuş'u teslim etmeden bir ihracat başarısı olabilir dendi. Çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Hürkuş teslim edecek Allah'ın izniyle ama tabii biz imza attık, teslimatta bahsedeceğiz, nerelere nasıl veriyoruz. Savunma sistemleri böyle satılıyor zaten. Zaman alıyor, karşılıklı görüşmeler yapıyorsunuz. Ulusamızı attık, bitti. Yani. teslima taşısından yani. Ne zaman görebiliriz e, Hürkuş'u Türk Hava Kuvvetleri'ne? E, hava Kuvvetleri'ne zaten veriyoruz. Bu da Dost Türkiye'de de göreceğiz. Altı içine içinde bekleyin. Altı içerisinde dost bir ülkede inşallah Hürkuş orada da uçacak ve e, ihracatınız. Ülkeyi koruyacak. Bittiği ülkeyi koruyacak. Yani şu anda yani Ankara ihracatımız, Hürkuş olsun. Şimdi Gökbey'i bekliyoruz. Uydu ihracatınız? Ee, uydu ihracatımız, atak ihracatımız Allah'a şükür yoluna girdi. girdi. Ürünler artık yurt dışı ülkelerde de daha tabii, fazla göreceğiz. Tabii bunu bir tane yapıyoruz. Yani aslında bir tane 12 Onunkiden yapıyoruz. Prototip dediğimiz bu. Ee, bunu bitirip sertifikası alana kadar da bir göbeğimiz çatlıyor. Normaldir. Bütün çalışmalar, bütün paralar bunun için. Ama ondan sonra seriye dökülünce çok hızlı gider bunlar. Ee, röportaj sırasında şey dediniz bir milli muharip uçağın maliyeti açısından 10 milyar dolara 15 milyar dolara F-35 yapıldı 15 değildi o 60 o <gülüyor> öyle diyorlar yani tabii, Onlar tabi 3 tane yaptılar bir tane yapmadılar yani 3 değişik modeli var onun ee, ama böyle bir uçak şey, 10 milyar dolar gibi olur tabi tam rakamları konuşma kodu şey olmayabilir rahat olmayabilir pahalı bir şey yani sonuçta ama Yılda 24'ten yaparsanız 2.4 milyar dolar yapıyor. Yıllık üretimimiz 24'ten olacak. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi fuarlar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim.